Bizden bu sayıdan bu sayıyı çıkarmamız, sonucu sadeleştirmemiz ve tam sayılı kesir olarak yazmamız istenmiş. Çok güzel, her şeyi istemişler. Bu işlemi iki şekilde yapacağız. İlk yol, önce bu ikisini bileşik kesirlere çevirip sonuca ulaşacağız. Sonrasında ise, tam sayı kısımlarında ayrı, kesirli kısımlarında ayrı çıkarma işlemi yaparak sonuca ulaşacağız. Pekala, ilk olarak bunları bileşik kesre çevirelim. Önce 8 tam 2 bölü 3. Paydası 3, 3 çarpı 8 eşittir 24. 24 artı 2 eşittir 26. Yani 8 tam 2 bölü 3 ile 26 bölü 3 aynı şey demek. 5 tam 5 bölü 6. Diğerinden çıkaracağımız sayı, evet paydamız 6. 6 çarpı 5 eşittir 30. 30 artı 5 eşittir 35. Yani bu sayıda bileşik kesir olarak 35 bölü 6 oluyor. Çıkarma işlemi yapmak için ortak bir paydaya ihtiyacımız var. 3 ve 6 farklı paydalar ama ikisi de 6'yı bölebiliyorlar. 6, 3 ve 6'nın en küçük ortak katıdır. Şimdi onları paydaları 6 olan sayılara çevirelim. 26 bölü 3. Payda 3'ü 6'ya çıkarırsak, onu 2 ile çarpmamız gerekiyor. Ama tabii ki işlemi paya da uygulayacağız. 2 çarpı 26 eşittir 52. Yani işlemimizi 52 bölü 6 eksi... Bu turuncu ile yazdığımı değiştirmemize evet, gerek yok. Paydası hali hazırda zaten bu 6 eksi 35 bölü 6 yani 52 eksi 35 evet o da neye eşitmiş? Eğer 35'e 5 eklersek 40, 15 daha eklersek 50 olur. 2 daha fazla olduğuna göre 17 ymiş. Yani cevap 17 bölü 6. Bu bir bileşik kesir. Peki bunu tam sayılı bir kesir olarak yazmak istersem 17'de kaç kere 6 var? 6 çarpı 2, 12 olur. 3 kere 6, 18, evet fazla büyüdü. O zaman 17'de 6, 2 kere var. 2 kere varsa 2 çarpı 6 eşittir 12'yi. Kalanımız da 5, değil mi? 17'den 12'yi çıkartırsak 5, evet kalanımız 5. 17'de 6, 2 defa var. Kalan da 5 ise 17 bölü 6 şu demektir. 2 tam 5 bölü 6'dır. İşimiz tamam. Bu yaptığımız bileşik kesir yöntemiydi. Her zaman işe yarar. Şaşmaz. İşlemi kolaylaştırabildiği gibi bazen de zorlaştırır ama her zaman işe yarar. Aslında ikinci yöntem de hiç şaşmaz ama ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. İşe tam sayı ve kesir kısımları ayırarak başlayalım. Yani öncelikle bunu 8 eksi 5 olarak kabul edeceğiz, buna bir bakalım. 8 eksi 5, tam sayı kısımlarını çıkarıyoruz, evet, artı, artı, 2 bölü 3 eksi 5 bölü 6. Evet, 8 eksi 5, burası kolay, cevap 3. Burada da aslında ilginç bir durum var, bakalım deneyelim. Bunu farklı bir renkle göstereyim. Ortak payda arıyoruz, değil mi? 6'nın 3 ve 6'nın en küçük ortak katı olduğunu bulmuştuk. Bu yüzden iki kesirde paydaları 6 olarak yazalım. 5 bölü 6'nın paydası zaten 6. Burada bir şey yapmamıza gerek yok. Bu paydadaki 3'ü 6'ya çıkarmak içinse 2 ile çarpmalıyız. O halde aynı işlemi 2'ye de uygulayalım. 2 çarpı 2 eşittir 4. O halde işlemimiz 4 bölü 6 eksi 5 bölü 6. Hmm, bunun sonucu negatif bir sayı olacak, değil mi? Henüz o konuyu öğrenmedik. Eğer dörtten beşi çıkarırsanız, sonuç sıfırın altında olur. Eğer negatif sayılarla uğraşmak istemiyorsak, yapabileceğimiz bir şey var. Yeniden gruplama ya da ödünç alma diyebileceğimiz yöntemi kullanıyoruz. Bu üçü tekrar yazacağız. İşler bazen zorlaşabiliyor gördüğünüz gibi. Evet, şurada yapayım. Buraya bir çizgi çekiyorum ki iki ayrı yöntem birbirine karışmasın. Evet, üçü 2 artı 1 olarak tekrar yazabiliriz. Ama 1 yerine, 1 yerine 6 bölü 6 da yazabiliriz, değil mi? 6 bölü 6 eşittir 1. Artı 2. O da eşittir 3. Bunu buradaki kesre eklersek, şimdi ne olacak? Evet. 6 bölü 6 artı 4 bölü 6 eksi eksi, eksi 5 bölü 6. Evet, bunu yaptığımızda ne oldu? işleme bu 6 bölü 6'yı ekledik. 4 bölü 6 var ve toplamlarından 5 bölü 6'yı çıkaracağız. Ve pozitif bir sayı elde edeceğiz. Esas amacımız buydu zaten değil mi? evet yapalım. İkimiz burada duruyor. sevgili 2. O halde 2 artı paydası 6 olanlarda 6 artı 4 yazalım. 6 artı 4 eksi 5. Evet, bu neye eşit olacak? 2 tam, Paydası 6. 6 artı 4 eksi 5 de 5'e eşittir. Sonuç şuymuş o zaman. 2 tam 5 bölü 6. Evet, diğer yola da zaten aynı sonuca ulaşmıştık değil mi?